Ben programa şöyle başlamak istiyorum kalple alakalı en merak edilen sorularla hocam kalp hastalığında en sık görülen şikayetler nelerdir? Kardiyolojide bizim hastalarımızın başvuruya neden olan en sık şikayetleri genelkle nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı şeklinde oluyor. Elbette e, şikayet olarak nitelendirilemeyecek acile başvurular var. Acile başvuruda hastalarımızın e, ani kardiyak ölüm diye ifade ettiğimiz, e, şuurunun kaybolduğu, kalbinin e, ve solunumunun durduğu durumlar var ki, bunlar da kardiyolojiyle alakalı aslında ama e, hastanın bir şekilde e, aniden öncesinde hiçbir belirti olmaksızın e, kendini kaybetmesi ve şuurunu kaybetmesi sonucu e, bir anlamda... E, Yeniden canlandırma dediğimiz e, kalp masajı, solunum, e, solunum cihazına bağlama şeklinde sonuçlanan e, durum var ki bu da kardiyolojinin e, hastalıkları içerisinde son evredeki hastaların ne yazık ki e, karşılaştığı bir tablo. Yani e, poliklinik bazında konuşacak olursak nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma, göğüs ağrısı gibi şikayetler e, doğrudan kardiyoloji ile ilgili gibi e, söyleyebiliriz.